Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim Bu kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. O günah bağışlayıcı, tevbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah'tandır ki ondan başka ilah yoktur. Hem dönüş O'nadır.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 Boşuna mücadele ettiler. Ben de onları tuttum, alıverdim. Bak o zaman azabım nasıl oldu. İşte ona körlük eden kafirlere Rabbinin azap sözü öyle hak oldu. Onlar mutlaka cehennemliktirler. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler Rabbilerinin hamdiyle tesbih ederler.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 Allah onları günahları sebebiyle tutup alı verdi. Kendilerine Allah'ın azabından koruyacak biri bulunamadı. O şundandı: Onlara peygamberleri apaçık delillerle geliyorlardı. Ama onlar inkar ettiler. Allah da tuttu kendilerine alı verdi. Çünkü onun kuvveti çok azabı şiddetlidir.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 Ahiretse durulacak karar yurdudur. Her kim bir kötülük yaparsa, ona ancak yaptığının bir misli cezası verilir. Erkek veya kadın, her kim de mümin olarak iyi amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Orada kendilerine hesapsız rızık verilir. Hem ey kavmim, niçin ben sizi kurtuluşa davet ederken,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 Allah'ın birliğine inandık ve ona şık koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine fayda verecek değildi. Allah'ın kulları hakkındaki geçe gelen kanunu budur. İşte kafirler bu noktada hüsrana düştüler. Sadağa Allah